Erkekler nasıl sevilmek ister? Erkekler yaşamlarını basit, fazla ayrıntıya girmeden, özgür, bağımsız, darlanmadan yaşamak isterler. Erkek kendisine önem verilmesini bekler. Eşi ve arkadaşları tarafından önemli olduğunu anlamak, sosyal alanda bir kariyer edinmek ve önem görmek ister. Geleceğe dair atacağı adımlarda onun yanında olup, ona yardımcı olabilecek, onu eleştirmeden dinleyip fikir alabileceği bir kadın ister. Yalansız bir yaşam, dürüst olmak, erkeğin kadında görmek istediği en erimli duygulardır. Kadınlar için de önemli olan bu duygular, erkeklerde daha güç oluşmaktadır. Erkek güven duyduğu ilişki içindeyken, kendini huzurlu hissettikçe, gizemlerini sizinle paylaşmaya, anlatmaya ve size karşı sevgi göstermeye başlayacaktır. Erkekler bazen kendi sosyal çevreleriyle kendilerini vakit geçirmek isteyebilirler. Bu kadını sevmediği veya artık onunla vakit geçirmekten hoşlanmadığı anlamına gelmez. Erkeklere kısıtlanan şeyin her zaman daha cazip gelir. Eşlerin birbirinin hayatına karışmak, müdahale etmek yerine aşırıya kaçmadığı sürece saygı duyması daha mutlu eder ve ilişkinin kalitesini artırır. Erkekler her zaman annelerine benzeyen kadınları seçer. Sevgi duygusunu ilk aldıkları ve kendini rahat hissettikleri yer ana kucağıdır. Bu nedenle annelerine benzettikleri kadın onlar için önceliklidir. Çünkü bir anne ne olursa olsun gitmez, onu terk etmez, koşulsuz, karşılıksız, sever. Bunun Bilen erkek hayatını buna en yakın hissettiği kadınla yaşamak ister. Erkekler de kadınlar gibi koşulsuz, karşılıksız sevgi ve ilgiye muhtaçtır. Değiştirilmek istemezler, olduğu gibi kabul görmek isterler. Bulunduğu sosyal ortamda, iş ortamında veya ilişkilerinde erkeklerin beğenmedikleri konulardan biri de kendisinin değişmesinin istenmesidir. Erkekler sorumluluklarını bilen, yaptığı eylemleri üstlenip hakkını verebilecek doğru bir kadın ister. Kendi ayakları üzerinde durmasını bilen, kendi kendine yetebilen kadın her zaman güçlü, karizmatik ve ilgi çekicidir. Burada söylenen çalışan kadın değildir. Yaşamında güçlü ve pes etmeyen kadın söz edilmektedir. Erkekler dişli, doğru, dürüst, sorumluluk sahibi, hoşgörülü, yumuşak başlı ve sevgi dolu kadınları daha ilgi çekici bulurlar. Bunun nedeni ise kadının annelik duygusuna ve özelliğine sahip olduğunu görmek istemeleridir. Erkekler dış görünüşe daha çok önem verirler. Hayatlarındaki kadının dış görünüş özellikleri, bakımlı, alımlı, temiz ve düzenli olması onlar için çok önemlidir. Güzellik de göreceli bir kavramdır. Erkekler erkeğe değişebilir. Erkekler gereksiz konuşmalardan, gevezelikten ve eleştirilmekten haz etmezler. Dinlemesini bilen ve yerli yerinde konuşan kadın isterler. Bunun nedeni ise yaşamlarını kadınlara oranla daha basit, sade ve sorunsuz yaşamayı istemeleridir. Bu yüzden ilişkiye geçen bir kadın söylenenleri tüm ayrıntılarıyla hatırlarken... Erkek ana düşünceyi hafızasında korur. Kadınlar gibi her olayı farklı yönlerden düşünmezler, olaylara tek taraftan yaklaşırlar. Düşüncelerini, duygularını hissettiklerini erkeğine korkmadan söyleyebilen kadın isterler. Erkek açıktır ve karşıdan da bunu ister. Zeka oyunları ve gizli şeylerden asla hoşlanmazlar. Bazen erkekler duygularını anlatmaktan kaçabilir. Ağlamak, üzülmek, kırılmak ve anlatmak yerine bu hissettiklerini... Asabiyetle öfkeyle sessiz kalarak gösterebilir. Bu durum her erkek için farklı olabilir. İlgiye alakalı hem kadını hem de erkeği yani herkesi mutlu eder. Ancak bunun dozu ayarlanmazsa ilişki sırada anlaşır. En başta çok ilgi duyduğunu düşünen erkek bir süre sonra bunu sıkıcı bulabilir. Kendinize bir hayat edinmeli ve erkeksiz de zamanınızı mutlu geçirebileceğiniz faaliyetlerde bulunmalısınız. Kendiyle ve yaşamıyla barışık olmayan bir kadının yaşamındaki erkeğe Kontrol delisi gibi davranması durumu ortaya çıkar. Bu kontrolsüz alaka sorununda erkeğinizi sıkar ve bunaltabilirsiniz. Bir erkeğin sizi sevmediğini görmek istiyorsanız sözleri yerine hareketlerine bakın. Erkekler duygularını sözleriyle değil davranışlarıyla göstermeyi tercih ederler. Küçük sürprizlerle, hediyelerle anlatmaya çalışırlar. Erkekler hayatlarındaki kadının mutlu olduğunu görmek isterler. Evet arkadaşlar devam ediyoruz.